Anne ben kendim yıkansam. Sen iyi yıkanamıyorum geç. Anne, Anne. Anne. Anne. Anne. ne yapıyorsun? Kardeşimi yıkıyor mu oğlum? Anne yıkıyor musun derisini mi yüzüyorsun çocuğu? Bunca il hangi Allah'ın kula dayanır senin o baygın gözlerinden Fehmem? Sen benim gözlüğümle dalga geçiyorsun! Kör değilim ben Faruk efendi kör değilim! Topi topi 12 numara bunlar! Her şeyi görüyorum ben her şeyi! Ey güzel Allah'ım! Yav yaratıyorsun bari takip et ya! Aman aman aman aman Bu nasıl... Kalkmayın yeni doğum yaptınız kalkmayın Ay şunun güzelliğine bak! Ay pufutum maşallah! Beremem yok bu Sink değil, ben ne güzel bebekler var görün diye getirdim Sink'i ne bileyim ben nerede yıkıyorlardır getirirler şimdi çok güzel bu ya kimin bu? Sinem kız benim e, çorabın teki nerede kalmış mavi çorabın? Nerede çıkardıysan oradadır şu an senin ilgilenem işim gücüm var dur. Ne işin var senin ya? Oğlanı arıyorum. Bahadır yok evin içinde nereye kayboldu bu çocuk sen gördün mü? Nereye çıkardıysan oradadır. <gülüyor> ne dedin lan sen? <gülüyor> Sen ne dedin, bir daha de bak. Dam seyirli kalmıyor. Bir daha de bakın bir daha de. Dam seyirli kalmıyor, dam seyirli kalmıyor. Kırmızı başlı kız, nanesine yemek götürürken... Vallahi aydın. Ee, ne yapmış kurt? Dede, uyumadın hala sen. Kızlık kurt, gelmiyor. Ruhu ne yapayım? Şurfa Bezi silkeliydim, böyle kafamı kaldırdım çıngı çıgıydı Hemen oraya attım, geldim, herkesin zille bastım, kim o diye Dedim cehennemi değil be. dedim, çatı yanıyor çatı dedim Kış kış cinler kış kış, yallah cinler yallah Cin çık cin çık cin çık Kış kış cinler kış kış, yallah cinler yallah Cin çık cin çık cin çuk. Kış kış günler kış kış yallah cinler yallah. Bir oyna bir biri sen de, şimdi bilmiyorum. sen ben diyeceğim ezberleyeceksin. Bilmiyorum. Zaten bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum, bilmiyorum. ben de bilmiyor. bilmiyorum. bilmiyorum. Bilmiyorsun zaten. It's none of so Sen seviyorum. Kulağım <gülüyor> çınladı, <gülüyor> Emine. Neymiş hocamızın güle suçları gibi ya baba o şapçup şapçup. Beni tanıyanlar mı? Arıyor abi birisi. Bir numara ya. Gerçekten bilmiyorsun. Alo efendim. Alo. Efendim. Alo. Efendim. Alo. Efendim. Beni tanıdın mı? Çıkaramadım. Nasıl çıkaramadın ya? Hemen üretildik. Kimsiniz? Ankara. <gülüyor> Anam***yim Ankara beni arıyor. Ne oluyor ya, birisi beni dürtüyor. Hay Allah, duydum, duydum. Kız Emine, beni duyuyor musun? Koş pencereye bak. Bu yabani geldi. Eşinize anlatıyorsunuz güzel güzel. Anlamaz o kız, ne anlar? <gülüyor> <gülüyor> Anlamaz ki. Sustuğu zaman sinirlenir misiniz böyle baksana yüzümüze? He, öyle. Öyle evet. o kız gibi bakıyor. Ben de tabii ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Parona kameraya bak. <gülüyor> ha. <Hadi. gülüyor> Derdin ne kızım? Beni bir üfleyin de kısmetim açılsın. Seni on kere de üflesem para etmez. Ne tesime yazır. Ne olursunuz Rupka efendi beni kırmayın. Sizin nefesinizde kaç kişi derdinden korkar? Yaga'yımdır. Bin üçü tane köylünün, üçü zeli tane çocuğu, iki tane çocuğu, iki yüzü tutmuşumdur. Efendim geleceği gördüğünüz iddia ediyorsunuz. Doğru mu? Evet hepsini görebiliyorum. alayını Hepsini. Evet arkadaşlar göremedi bunu. Bugün de bir şerefsizin foyasını ortaya çıkardık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kimdi kapıdaki azgın karı? Evleneceğim kız. Oh! Bir de benim üzerime gül koklarsın ha? Ne vuruyorsun be benim suçum yok. Ne yaptın diyorum o kızla? Şey, evvelsi gece odama gelmişti. Haa demek odanı aldın ha? Oh! Aa, Gökhan Gökhan ben bende kal Dört tarafı kareyle kaplı yer Deniz! Bir küçü e, Göl! Bir küçü <gülüyor> Lenn! <gülüyor> Pas! Başka bir şeydi herhalde Bu kadar tatlı bir kızın mutlaka sevgilisi vardır Diye diye yalnızlığa mahkum ettiniz Beni size de yazıklar olsun daha da bir şey demiyorum Size benim kankamı anlatamam ki Topişinde kurt var sanırım yerinde duramıyor ki Özürlü gibi hareketler yapar ama yufka yürekli kendini her ortamda belli eder deli dolu birisi. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Gele zekali senin faturayı yatırıyorum görmüyor musun? He yatırdın mı size bizinkini de veriyorum onu da bir yatırsana daha mı tamam Hadi. Yuvayı dişi kuş yapar, evi dişi kuş yapar, çocuğu dişi kuş yapa Öbür kuş derdiler. Göster bakayım sana vuran hayvanı Niye? Kocanı tekrar dövdürtmek mi istiyorsun? Bırakın! Bırakın tutmayın beni! <gülüyor> tutmayın küçük henüz <işte>. Salı <gülüyor> salıverin gitsin <gülüyor> Napıs yata yata bite Kurşuna ata ata bite durdurma pembe aldırma atmak için anne vallahi Kapını Evet arkadaşlar annem geldiği için birazcık şey yaptık. Şimdi gözümüze dağıttıktan sonra devam ediyoruz. E tüp bebek ya. Gaz kaçığı var mı diye kontrol ediyorum. Ne olur ne olmaz. Hey Sire, sevgili Mara. Rüzgünü mama senin bir sevgilin yok. Tutturmuşlar bir kadın erkek eşittir. Lanese eşit bunlar. Bir kere kadın erkek eşit olmuş olsaydı Pinokyo odundan prenses de pamuktan olmazdı ya defayda haydi dağılın. Bizim ütü bozulmuştu onu tamir ediyorum sen ne yapıyorsun? Makineye bulasık mı yerleştiriyorsun? Oğlum bu evin hanımı yok mu? Erkek adam yapar mı lan öyle işler? Layt erkek! Hadi kapat kapat sonra görüşürüz Şu ütüyü tamir edeyim de hanım bekliyor Ulan ellerde ne kadınlar var be, kocalarla ne biçim işler gördürüyorlar Kurban olayım bizimkine Buna bunları annem bir vermiş At şuraya at yanına Detajanı dokaçak şuna o <gülüyor> okelenmesin Üçe kadar sayacağım, çabuk parolayı söyle Bir Parola şey Parola şey değil İki Parola dur bulacağım Parola dur bulacağım dedi. değil Üç Hah buldum Başak bulamadın Şafak! Elimi sallasam ellisi Gelirince bellisi Sarışını esmeri Gamzelisi bellisi Arkadaşlar selamünaleyküm ben Ecel Faruk Mitat kardeşime bazı gevşekler dis atmış Bugün onları çağırdık beraber döveceğiz Bekliyoruz bakalım gelecekler Abi geliyor O ne lan ole? Adamın geliş efekti var. Oğlum bu adam Tokyo deriz mi lan? Evet, Bir Dominik Furat oyunu bulaştı sana. esmer tabancalar Esmer gelin gidince <gülüyor> sarışınlar Çok <gülüyor> eğleneceksin <yorulur>. Esmer <gülüyor> ki artık. Yok hiç hiç. Hiç. hiç. Ya hiç. Ayy. Polis olduğunu nereden anlayayım? Polis olduğunu nereden anlayayım? Açarsanız göstereceğim. Adam çok mantıklı. Kapıyı diyelim. Açtım ben diyelim ama sizin polis olmadığınızı anladım. O zaman ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Halk olarak ne yapacağım? Geri kapatırsınız. Adam çok zeki.